Ve e, ne anlatacağız? Satürn'ün 9. evdeki etkisini anlatalım. Şimdi Satürn arkadaşlar 9. evde. Ne olacak 9. evde Satürn? Öncelikle size bekleyeceği en önemli alan 9. evin konuları. Nedir 9. evin konuları? Eğitim, hukuk. Yurt dışı seyahatler, yabancılar, yabancı dil, tamam mı? İlk olarak bu alana etkileyecek. İlk olarak bunu alana etkileyecek. İkinci olarak burada nasıl etkileyecek? Ona biraz bakmamız lazım. Dokuzuncu ev arkadaşlar, yabancı ülkeler, yabancı dil konusu ve özellikle de eğitim konusu ve felsefe konuları çok böyle iç çelir. Ve Satürn girdiği yeri kıyaslayacağı için 9. evde de kişiyi eğitimle alakalı ciddi bir disipline etme noktasına götürecektir. Kişi orada eğitimin önemini, sorumluluğunu almadığı sürece eğitimlerinde kastet böyle ilkokul eğitimi değil Ne eğitimi? Yüksek öğrenim, üniversite gibi durumlar o alanlarda kendisine kısıtlama getirecektir. Dokuzuncu evdeki bir Satürn doğru kullanıldığı zaman, o bilginin sorumluluğu alındığı zaman, sıkı ve planlı çalışma yapıldığı zaman kişiyi ne yapacaktır? Bilge yapacaktır. Bakın bu da çok önemli. Yani Satürn'ün hemen girdiği yere kısıtlar, işte bu adam üniversite okuyamaz falan gibi düşünmeyin. Eğer o Satürn orada düzgün çalıştırılırsa kişiyi Bilge yapacaktır. Hocam, Satürn nasıl düzgün çalıştırılır? Satürn hiç acımaz. Robotiktir. Senin planlı programla bir şekilde çalışmanı bekleyecektir. Ve e, kusursuz bir mükemmeliyetçilikte çalışman gerekecektir. Satürn'ün arkadaşlar, mesela Stefan arayın konudaki görüşleri şöyle. Satürn'ün 9. evdeki bir de hani natal Satürn'ünüz var Hani siz doğduğunuzda Satürn 9 evden geçiyoruz buna biz natal Satürn diyoruz kendi doğum haritanızdaki bile Satürn Transit yaparken 9 evinizde ise mesela şimdi Satürn kovada git transferinde balığa geçecek mesela Hani balık 9 evinde olanlar bundan etkilenecekler Satürn'ün arkadaşlar 9. evdeki mesela transiti temel olarak pek çok yılın deneyimini hazmederek bunu anlamlı bir ideal felsefe ve kendini geliştirme sistemi olarak ilişkilendirmektedir. İnsanların bu zamanda gerçek fiziksel yolculuklar, akademik eğitim konferanslar veya e, ki işte bir takım e, din hizmetleri, yoluyla veya sadece yoğun kişisel çalışmalar yoluyla anlayışlarını geliştirmeye yönelik yapısı belirli yolculuklara çıkmaları sık rastlanan bir durum oluşturabiliyor işte az önce bahsettiğimiz o seyahatlerle ilgili. Kişilerin arkadaşlar bu ihtimallerden birkaçını birleştirdiğinde örneğin yabancı bir ülkede okula gittiğinde tanık olmuşsunuzdur. Çünkü neden? Orada satürn alıp kişiyi ne yapacaktır? Yani açı düzgün alıyorsa Mevcut yerden alıp da yabancı bir ülkeye götürüp orada eğitim de verdirebilir. Temelde bu dokuzuncu inançlarla da alakalıdır. Ve inançlarınızla ilgili araştırma yapma zamanını size gösterebilir. Sizi belli bir felsefeye, bir dini duruma, metafiziksel çalışmalara ve yasal ya da sosyal teorilerle ilgili konulara arkadaşlar yönlendirebiliyor. Çünkü hep bunlar dokuzuncu evin konusu. İnançlarınızın bu dönemde belirlenmesi gereklidir. Bazılarınızı da inançsızlığa itebilir ya da inançlarıyla alakalı sorgulamalara yönlendirebilir. Çünkü dersin ki ya ben böyle inanıyordum ama bu benim kafama hiç yapmıyor yani böyle ne olur filan şeklinde bir takım sorgulamalara da gidebiliyor. Çünkü bundan sonra bunlar yaşamınıza rehber olacak ve kendi yönünüze aydınlatan idealler olarak hizmet edeceklerdir. Şimdi hep benim söylediğim şey vardır. E, dinin iki yönü vardır. Bir tasavvuf ruhsal kısım vardır. E, bu arada bizi dinleyen 9 kişi var ama beğen butonuna basmış 6 kişi var. O arkadaşlar da beğen butonuna basarsa sevinirim. Ee, neyse, şunu söylüyordum ben her zaman, dinin iki tarafı iki tane yönü vardır. Bir tanesi şeriatsal kısmı, yani kuralların olduğu, işte abdest şöyle alınır, namaz böyle alınır, işte insanlara şöyle davranacaksınız, camiye böyle girilir, şöyle çıkılır, ee, işte yok miras meselesi, yok nikah meselesi, yok haramlar, helaller falan filan gibi. Böyle kurallar olan bir kısım vardır ki bütün bu toplumsal konuyu hizalamak için kullanılır arkadaşlar. Hizaya getirmek için yani bireyi değil de toplumu hizaya getirmek için genel, herkesin geçerli şer'i kurallar vardır ki bu 10. şey pardon 9. evin konusudur. Bir de tasavvufsal kısmı vardır arkadaşlar. Bu da Neptünel konuları içerir. Tasavvuf'tan kastımız da ülkedeki mevcut tarikatlar vesaireler değil. Onları ben tasavvuf gözle bakmıyorum. Benim tasavvuf dediğim adamlar hepsi öldü, yaşamıyor. Onlar e, Yunus Emre, Mevlana, Şemsi Tebrizi bu işte Beyazıt Bestami, Ahmet Yesevi, Akşemseddin bu adamlar e, benim e, dediğim adamlar yoksa yani Adriyanne Dima ile Bodrum kaçamağı yapan bir e, tasavvuf hikaye olmaz. İşte şu dönemde yaşayıp da cübbe sarıkla e, kendini tasavvuçu da tanıtmaz. Gerçek bir tasavvuf ehli. Onu size söyleyeyim. Çünkü tasavvuf konuda ulema olmuş bir kişinin topluma göre elden örneksiz bir şekilde e, giymesi zaten e, pek beklenemez. E, mesela günümüzün bana göre en iyi tasavvufçularından bir tanesi. Diyorum. Tasavvufçu demeyem ama tasavvuf, bizdeki tasavvufun İngilizce'deki karşılığı, karşılığı spritüelizm arkadaşlar. Spiritualizm, e, mi Türkçe'ye çevirirken Türkçe'de sanki medyumluk gibi algılanıyor, tamam mı? Halbuki medyumlukdaki e, kelimenin İngilizce karşılığı psiche'dir. Psychic, medyum anlamına gelir ve psychic, e, işte bu biz, milletin gittiği bu hacılar, hocalar, üfürükçüler var ya, cinciler, onlar saykiktir. Onun İngilizce adı Tamam mı? Sip Spiritual değildir. Sip Spiritualist değildir. Sip Türkçede karşılık gelen kişilere Yunus Emre'dir, Mevlana'dır. Ama bizim ülkede kişi kendini medyum ya da işte bu tarz şeylerle tanıtması hem yasak olduğu için hem de kendi yaptığı işi böyle imşatarak karşı tarafı lanse etmeye çalıştığı için onlar kendilerini Şekik mi ya da medium olarak değil de spiritüel olarak tanımlıyor. Manevi adamla bir alakası yok. Maneviyat başka bir şey. Maneviyat dediğim gibi Yunus Emre, Şemsi Tebrizi vesaire. Bunlar Neptün enerjilerdir ve 12. evin konusudur. Mesela hocam yani desen ki bugün sizin böyle bu işlere bakan, böyle hoşunuza giden insanlar var mı dünyada? Var arkadaşlar. Mesela Eckhart Tolle. Eckhart Tolle bence günümüzün en önemli Ehli tasavvuflarından bir tanesidir diyebiliriz. Çünkü e, anlattıklarını topladığınızda e, bizim işte e, yani günümüzün ermişlerinden bir tanesi tekamül ediyor. Yine bu konuları ülkemizde araştıran, anlatan insanlar var. Bunların içerisinde ne e, birisinin peşinden gidiyor, ne de peşine birisini takıyor. Böyle karakterli insanlar var. Güzel insanlar bunlar. Bunlar da iyi insanlar ama... Her kim bu alana girip de kendini kurumsallaştırdıysa o iflah olmuyor. O yüzden bu tarikat, tasavvuf vesaire gibi konularla alakalı kurumlaşmadıkları sürece on numara ama kurumlaşmaya başladıkları zaman e, iş hepsi raydan çıkıyor. E, bir müddet sonra devlete kafa tutmaya başlıyorlar. Bir müddet sonra işte böyle idealistleri, idealleri oluşmaya başlıyor. İşte onların o ideallere oluşmaya başladığı zaman Felsefik ideolojiler oluşmaya başladığı zaman dokuzuncu evin konusuna giriyor. Dokuzuncu evin konusuna girdiğinde de neler ortaya çıkıyor arkadaşlar? Bunun ışıkçısı var, bunun işte cihatçısı var, bunun bilmem necisi var. Çünkü siz o kurallarla insanları yönetiyorsunuz ve o kurallarla din devleti falan tarzındaki şeyler kuruluyor. Çünkü ortada bir cennet vaadi var. Ölürsen cennete gideceksin. Hayatta kalırsan yine cennete gideceksin. Şeklinde. Bunlar da ne oluyor? Zaman içerisinde arkadaşlar istismara uğrayabiliyor. İşte o yüzden de 9. evde satürn geldiğinde kişinin natal satürn geldiğinde kırmızı S pozisyonundaysa ya da işte efendim bir Rex falan geldiyse o kişinin arkadaşlar atalarıyla alakalı e, dinin şer'i kısımlarını kötüye kullanmış olma ihtimalleri söz konusu oluyor. Ve din istismarı ya da din kisvesiyle işte e, yanacaksınız edeceksiniz falan filan şeklinde kitleleri ve toplumu yanlış alanlara sevk etme problemleri ortaya çıkabiliyor. Ve e, bunun haricinde de böyle olunca da hani dedesi elma çalmış, torunun dişi kamaşmış ya. E şimdi böyle olduğu zaman ne oluyor? O kişinin torunlarına yansıyan bir nokta oluyor. E bu sefer o çocuk okuyacak. Hadi bakalım okuyamıyor. Niye? Üniversitede okuyamayacak. Ya da üniversitede okurken ciddi anlamda kısıtlanmalar meydana geliyor. Ceza alıyor yani torun. İşte burada şöyle de düşünmemek gerekiyor. Geçen bir danışanım bana sordu. E hocam dedemin yaptığı e, işten bana ne? Ya da dedemin günahından ben niye sorum tutuyorum? Ya da tutuluyorum. Ya da dedemin e, günahı e, bana niye yansısın? Çünkü şöyle bir ayet var. Herkesin günahı kendisinedir şeklinde. Doğrudur. E, orada yanlış anlaşılan bir konu var. Kimse bir başkasının günahını çekmez şeklinde ayet. E, bu da şu anlama geliyor. Nasıl bugün zengin birisi suç işlediği zaman benim yerime hapse girsin diyemiyorsa aynı şekilde de Allah indinde de ben günah içtiğimde benim yerime cehennemde öteki yansın diyemiyorsun. Allah bunu kabul etmiyor. Kim ne yapıyorsa o kişi sorumlu ve o işin sorumluluğunu o alıyor. Tamam mı arkadaşlar? Yani ben bana şu demişti, bu demişti beni o yoldan çıkardı, bu yoldan çıkart şeklinde din literatürü Kabul etmez. Din literatürü bizzat için kendisini sorum tutar. Ancak burada şu denilmiyor. O ayette sizin yaptıkları yani dedenizin yaptığınızı çekmezsiniz demiyor. Çünkü eğer sizin dedeniz kalkıp bir orman yaktıysa yani kamuya mal olan bir durum gerçekleştirdiyse size de orada bir ağaç dikmek düşüyor. Bir olmasa da birden fazla ağaç dikmek düşüyor. Çünkü neden? Siz o ağaçları dikmezseniz dedenizin yaptığı ya da ürettiği o negatif enerjiyi pozitife döndüremezsiniz. Yani siz burada dedenizin günahını çekmiyorsunuz ama dedenizin davranışı sizde kadersel bir mücadeleye sebep oluyor. Günah çekme işe ayrı bir şey. Eğer dede orman yaktıysa sizde ne yapacaksınız? Gidip ağaç dikeceksiniz. İşte Dede orada e, din, diyanet anlatıyorum diye e, yobaz bir şeyi durumlarla bir şeyler yaptıysa senin doğumun Satürn'ün 9. evdeki konularına göre geliyor. Şimdi e, geldik bu 9. evde ne yapamıyordunuz arkadaşlar? Okumakla ilgili, felsefeyle ilgili, inançlarla ilgili bir kısıtlanma, bir zorlanma, bir e, mücadele, bir e, problemler bir araya geliyor. Kısaca birçok insanın kendisini geliştirme yönünde kuvvetli bir bürtü duyduğu bir zamanı haline geliyor. Stefan arıyor, şöyle diyor arkadaşlar bu konuda. Kimisi için bu durum yaşamlarını daha yüksek bir idealle birleştirmek anlamına gelir. İdealize ediyor, ideolojileştiriyor daha doğrusu. Kimse kim ise yaşamları hakkında daha geniş bir perspektif elde etmek için dünyaya dolaşmak ve değişik konularda çalışmak ihtiyacını duymak anlamına geliyor. Yani yurt dışı seyahatine çıkma arzusu ve isteği. Çünkü aslında istiyor ama bazen de çıkamıyor. Kendini geliştirme konusunda sosyal olarak tanımlanmış ve kabul etmeye, yani buradaki misyonları kabul etmeye eğilimle, bir başka grup insan içinse akademik bir eğitim programına başlamak ve en azından böyle bir şeye niyet etme zamanı. Yani Satürn, Transit Satürn'ün dokuzuncu eve gelmesiyle alakalı. Neden biliyor musun? Şimdi Satürn sekizinci eve girdiğinde zaten sende bir kriz oluşturacak. Satürn sekizinci eve geldiğinde sende bir kriz oluşturacak. Ve bu kriz... Seni bunalıma sürükleyecek ve sen bu krizi aşmak için araştırma yapman gerekiyor. Bilgi edinmen gerekiyor. Tamam mı? Satürn 98. evinde 2,5 sene durduktan sonra 9. evine geçip seni bilgi olarak araştırmaya itecek. Tamam mı arkadaşım? İşte Satürn'ün 9. evindeki sana olan en büyük etkisi bu olacak. Şimdi biz burada ne anlattık? Bir sürü şey anlattık. Yani Satürn'ün Natal'daki konumundan da transitteki etkisini bu şekilde düşünebilirsiniz. Ve e, 9. evin arkadaşlar bir akademik eğitim alanı olduğunu yani insanın kendisini geliştirmeye yönelik üst düzey bir eğitim alanımız olduğunu zaten söylemiştik. Kişinin zihinsel enerjilerini ciddi olarak uygulayabilmesi mükemmel bir dönemdir arkadaşlar bu dönem ve genelde başkalarına eğitim, konferans vermek veya yayın yapmak yoluyla etkilemeye dair ihtiraslarının belirgin bir şekilde pekiştiği zamandır. Ve yine 9. evin 10. evden itibaren 12. ev olduğu da unutulmamalıdır diyor Stefan. Buradan dolayı da ihtiraslarımızı gerçekleştirmek için nasıl çalışmış olduğumuz sonuçlarını temsil eder ve bu sonuçlar... Ya memnuniyetsizlik, ya rahatsızlık ya da geçmişteki başarılardan veya mesleki aktivitelerden elde edilen bilginin ifade edilmesi için şimdi daha fazla çalışmamız gerektiğini farkına varmak şeklinde ortaya çıkıyor. Bu transit o dönemde başarmaya çalışacağınız hedeflerinizin kendinizi şimdi adadığınız ideallere büyük ölçüde dayanması nedeniyle 10. ev için aynı zamanda bir hazırlık dönemi. Şimdi e, 9. ev 10. evin hazırlık dönemi ama burada şunu gerçekten unutmayın. Kişi 8. evde çok büyük bir kriz yaşayacak yaşar. <gülüyor> Bu krizi de bilgi ile, ilim ile aşacak arkadaşlar. O da o Satürn 8'den 9'a geçtiği zaman araştırma yapacak. Araştırırken araştırırken o konuda ulema alışacak. Ulema alışınca da Hobi olarak başladığım o işin 10. evde meslek olarak yapmaya başlayacak. Meslek olarak yapmaya başladığı zaman Satürn 11'e geçtiği zaman o konunun uzmanı ve uleması haline gelecek ve Satürn 11. evde kişiyi ulema yapar. Tamam mı? Bilge kişilik yapar. Mesela benim Satürn'ün terazi ve 11. evde de söyleme zayıf olmasın. Tam bir ee, yani güney evinde kovulunca Tam böyle bilgi dağarcığı. Artık tavan yapıyor. Oraya da almış Jüpiter'i, Venüs'ü. Böyle bir duruma sebep oluyor. Arkadaşlar e, Satürn'ün 9. evdeki serüveni güzel, keyifli. Keyifli derken bir e göre çok iyi. 7'ye göre çok çok iyi. 6'ya göre de iyi. Neden? Çünkü 6'da sağlıkla alakalı. Arkadaş. Yani sağlığın varsa her şeyin var yani. Yani en önemli şey sağlık. Yedinci ev evlilik aşk konusu. Ve o mı zaten geçiyorsun. hap yuttun yani. yani. Ama bazen de şey olur. Yani seni kurtarır yani orada. Ama daha çok kurtarma olmaz. Yani Satürn'ün e, Satürn seni sopalar. Ne kadar disiplin olursan ol. Sopalar. Net. Ve 8'de o 7'de sopaladı ya seni. Onun krizinin bunalımını sana 8'de bir yaşatır. Çok fena. Zaten bir de Satürn'ün 8'de olması yerine göre orası akrep plansa ölüm bile yaşatabilir. Yani fiziksel anlamda ölüm de yaşatabilir. Çünkü orası normal egonun ölümünü temsil ediyor ama fiziksel ölüm de yaşatabiliyor. Ve sen orayı sağ salim atlatırsan ki atlatman için bilgiye ihtiyacın var, ulemalığa ihtiyacın var. O zaman ne yapacaksın? Dokuzuncu eve geçeceksin ve kendini eğiteceksin. İşte Satürn'ün dokuzuncu ev transiti arkadaşlar böyledir. Ve bunu da böyle kitaplarda, mitaplarda bu anlattıklarını bu şekilde bulamazsınız. Yani bir kısmını bulursunuz ama bu kısmını bulamazsınız. Arkadaşlar ben çok konuştum. Sorularınız varsa alayım. Ondan sonra canlı yayını e, Evet, Trans Satürn 9. evde 2,5 yıldır astrolojiyi kendim geliştirmeye çalışıyorum. Bakın mesela çok güzel bir örnek. Sorularınız varsa, söylemek istediğiniz varsa yazın. Ha, Burada yazmışsınız, ben bunları görmemişim. Evet, şimdi buradan yukarıdan itibaren okuymaya çalışacağım. Zeynep demiş ki, Güneş burcumuz yengeç ve Satürn 9. evde Geçecek. Buna göre mi bakalım yoksa yükselen kovaya mı göre? Tabii ki. Yani yükseleninize göre bakacaksınız. Ama Satürn 9. eve geçecek. Bu 9. ev hangi uçtaysa ona göre bakacaksın. Tamam mı? Merhaba hocam demiş Çetin Deniz. E, iyi, akşam, iyi yayınlar. Satürn 9. evde terazide bunun olumsuz etkileri nelerdir? Aslında bu kişi sizi bilgili bir insan yapar. Okuduklar, okuduklarınızı daha derinlemesine bilgi araştırma eğilimi içerisine girersiniz. Bazılarında da yüksek bilgiye ulaşımda kısıtlama getirir. Bir üniversite okuyamama ya da okuduğunuz şeyleri ortaokul gitserin bir kıtık ötesine geçememe gibi bazı durumlarda neden olabilir. Evet bir kişi daha demiş ki iyi akşamlar hocam sizi severek izliyorum. Hep bu aralar biz biye az videolarınız sonradan izleme zanmanım oluyor. Bu ay... Yani yazdığınızı tamamlayamadım o yüzden böyle okuyorum. Bu ay 25'te kızımı elçi geliyor. Ben 82 doğumlu kızım yükselen yay, güneş Aslan Maşallah. Kızını zapt etmek kolay değil. Elçiden kastında kızını istemeye geliyorlarsa hemen ver gocası uğraşsın. <gülüyor> Astroloji dünyası hocam 25 nasıl bir gün elçi için? Elçiden kastın. Sen, siz Azeri'siniz zannederim. Bu kız istemek denir bizim burada. Ee, vallahi bakmak lazım. Sadece bakmak yetmez. Sen kızın haritasının üstüne transit koyacaksın. Ondan sonra bakacaksın ona. Tamam mı? Ee, Süreyya Hanım demiş ki Satürn boğada nedir? Teşekkür ederim. Boğa para demektir Süreyya Hanım. Ve boğa para olunca Satürn'ün boğada olması da sizi para ile ilgili e, kısıtlama getirir. Bir tür ya da şöyle olur bulunduğu eve göre e, sizde değerle alakalı, değer duygusuyla alakalı problemlere sebep olabilir. Şimdi mesela bu alıp verme dengesi filan diyorlar biliyorsunuz alış alıp verme dengesi işte zenginliğe giden yol, zengin olmanın kuralları, zengin olmanın bilmem neleri şu bu falan. Yani orada sizi o satürn buğada para konusunda ciddi anlamda tutarlı tutumlu hale getirebilir ve e, parayla ilgili plansız harcama yaptırmaz. Neden? Çünkü kıt olacaktır. E, böyle durumlar olur. Tamam mı? Yani satürn buğada olması değer kayıptır arkadaşlar. Badesu demiş ki bu arada Selam Badesu. Bayağı Eski takipçim. Selam hocam. Natal'da İkizler Satürn Rx birinci evde. Tamam. Ev ne anlamı gelir? Şu an dokuzuncu evde. Ben de birçok eğitimler aldım alıyorum. Şimdi Trans Satürn'ün dokuzuncu evde olması seni eğitimler almana iter. Tamam doğrudur. Bu iyi bir şey. Doğru yapıyorsun. Zaten yapmazsan bayağı seni hırpalayacaktı. Kim birinci evde olması, ikizler de olması da senin kendini ifade ederken ifade güçlüğü, ifade problemleri çekmeni sebep olur. Yani kendini konuşurken güvende hissedemezsin. Kendinden emin olamazsın. Söylediklerinin doğruluğundan şüphe edebilirsin. Kendini ifade etme noktasında problemler yaşayabilirsin sevgili Badesu. Belişle her delden Demiş ki selamlar, iyi yayınlar. Sana da bir iş, kimse Süreyya Hanım demiş ki teşekkür ederim. Ne demek efendim? Ben teşekkür ederim. Güzel akşamlar olsun. Ünsal Geyik demiş ki Türkiye'nin yükseleni yengeç. Yani 9. evini ziyaret edecek. Bu durum ülkeye ne getirecek? Ne getirecek uluslararası çarptı? Kısıtlanmalara götürecek. işte sen buradan pasaport alıp çıkamayacaksın. E, zaten e, senin ülkene gelmiş Suriyelisi bilmem neyse oradan da kaçak göçek başka ülkelere gidiyorlar diye adamlar buradan gidenleri Türk zannediyorlar. Bir de buradan Türk vatandaşlığı alıp da gidiyorlar ya adamlar. Düşünsene ya Türk diye onları orada öyle zannedecekler yani. Elin ara vesairesi çok yani ben de olsam ben de sokmam. Yani o ülkenin vatandaşımı değil mi? Eğitim kalitesi şususu. Ya arkadaşlar şeye bir Amerika'ya gitmek için mesela bir doku şey şey Yeşil pasaporta neydi? Yeşil karta başvuru yapıyorsunuz. Yeşil karta başvururken bile sizin e, Türkiye'de bir iş yapıp yapmadığınızı, ne iş yaptığınızı, ne kadar para kazandığınızı, evli misin? bekar mısın, hatta boşanma sürecindeyse e, eşinden selahiyet istiyor yani. Yani burada kırmış dökmüş ben gideyim oraya yerleşeyim onu kabul etmiyor. Kendi ülkende huzurlu ve mutluysan diyor buraya gelebilirsin bir adam. Almıyor yani. Bir Bizde var böyle şeyler. Onda işte ne oldu? Suriye politikaları vakti zamanında belki orayı karıştırdı. Belki bir şeyler oldu. Onun vebalini almak için mi yapmadılar? Ne yaptılar? Ben bilmiyorum artık. Bunun, bu lüzumu neydi? Orası hep ayrı bir konu. Ama hep bizim tarih boyunca bu toprakların böyle bir derdi olmuş. Her zaman doğudan akımlar gelmiş yani. Ve e, mevcuttaki e, kişilerin hayat kaliteleri düşmüş. Maalesef. Ama maalesef. Yani bu siyasi olarak değil, tarihsel bir tespit arkadaşlar. Zaten ben siyaset yapmıyorum, konuşmuyorum. E, yapsam onun da önünü alamayacağız zaten. E, güzel olmuyor. Ve her e, görüşe saygımız var. Devam edelim. Prometheus. Bak Prometheus Güzel bir isim aslında. Neden? Çünkü Prometheus. Prometheus filmi var arkadaşlar. ya. Yani. Orada herifler anlaki filmi çevirmişler. De. Bir de mitolojide önemli bir kahramandır Prometheus. İnsanlığa yardım etmiş, ateş öğretmiş. Ne diyor? İyi akşamlar hocam. Biz kovalar, siz kovalar için. 2023 nasıl olacak mesela? Ben 250 bin TL'lik borcu ödeyebilecek miyim? Bilmem. Ödeyebilecek misin? Nereden bileceğiz yani? Senin haritanı görmedik, bir şey yapmadık. Ne ne Yani biz gaybden haber vermiyoruz. Bakın bu çok önemli arkadaşlar. Astrolojiyle, astrologlar gaybden haber vermez. Üstün yetenekleri olan, kehalet yapıyorum ben falan filan diyen tiplere çok ciddiye almayın. Astroloji bir istatistik kadim ilmidir. Belli potansiyellerinize bakar ve o potansiyellerinizin size nasıl etkiler yapacağına bakar. Astroloji ve hesap kitap matematik kişidir. Öyle, yani her şeyin bir karakteri var ve karakteri olan her şeyin bir davranışı var ve bir eğilimi var. Sizinle aynı şekilde ve biz bu eğilimler noktasında hayatın size sunduğu enerjilerle, entegrasyonunuz noktasında neler yapabilirsiniz konuşuruz. Potansiyellerinizi konuşuruz. İradenizi kullanarak hangi alanlara neler yapabilirsiniz? Bunlardan biz size bahsederiz. Yoksa tövbe haşa Yani bu çok önemli. El gaybı Allah'tan başkası bilmez. El gayb. Ha, el gayb mutlak gaybdır. Anlatabiliyor muyum? Hani bunu böyle sormuşsun. Böyle ifade etmediğini biliyorum ama ben de bu açıklamayı yapmaya gereksin duydum. Haritana bakmak ve danışmanı kalmaz. Prometheus. Badesu demiş teşekkür ederim hocam. Cansın sen de cansın. Badesu. Prometheus Çalışım ben en iyi söyleyeceğim borç yediğin kamçısıdır. Evet borç yediğin kamçısı kamçılı yiğitler, mazoshist yiğitleriz artık. Yani şu an Türkiye'deki asker ücreti 280 dolar'a filan düştü dünya genelinde. Çok ciddi, çok ciddi bir problem maalesef. Ülkemizin biraz ekonomi ile alakalı ciddi sorunlarımız var. Ülkelerin arkadaşlar gelişmişlikleri, o ülkeyi yönetenlerin ve o ülkenin fertlerinin bir araya gelip e, her iki tarafın da dürüst olmasıyla ilgili. Yani halk da yönetenler de bir bütün, birbirinden çok farklı görmemek lazım. E, çünkü nasıl olursanız öyle yönetilirsiniz diyor. E, biz de böylemişiz böyle yönetiliyoruz. Kötü mü yönetiliyoruz? Belki iyi yönetiliyoruz. Dünyanın birçok yerine baktığımız zaman yine hani çok şükür, bin şükür halimize. Ama daha iyisi niye olmayacak? Daha iyisi neden olmasın? Her zaman ben böyle düşünürüm. Şimdi arkadaşlar sormak istediğiniz sorular varsa son soruları da alalım. Ondan sonra da sizden diyeceğim, beğen tuşuna basarsanız ve e, bu videoyu eşinizle dostunuzla paylaşırsanız çok ama çok sevinirim. Size biraz e, bundan bahsettik. E, bu 9. evle alakalı bayağı da geniş bahsettik. Yani öylesine bir e, sohbet olsun diye girmiştim. Bunu hatta bu videoyu tekrar e, alıp editleyip 9. E, ev video serisinde de koyabiliriz. Gerek var mı? Direkt buradan da izleyebilirsiniz aslında ama. Böyle olduğu zaman canlı yayınlar bölümünü atıyor ve birçok kişi canlı yayınlarda aslında ne konuştuğumuzu bilmiyor. Bizim canlı yayınlar çok iyi. Yani canlı yayınlarda biz çok böyle ben bazen derin veriyor O bir sürü konulara arkadaşlar çok şeyler anlatıyorum. Benim kanalıma girmeniz gerekiyor. Orada videolar var. Canlı yayınlar var. Canlı yayınları seçmeniz gerekiyor. E, canlı yayınlar için. Bir de e, bugün bir eleştiri gördüm şeyde bu Satürn 8. şeyin altında Demir demiş ki hocam şey, konuyu demiş, çok yaymışsınız demiş yani bakın anlattıklarımdan memnunsanız hoşunuza gittiyse yazın teşekkür edin yani hocam beğendiyseniz beğendim deyin çok memnun olurum beğenmediyseniz de gidip başkasından dinleyin ya benden astroloji dinlemek zorunda değilsiniz yani yani vatandaş şuraya gelmiş, çok yaymışım. Çok yaymışsam dinlemeyiver yani. Bu kadar basit. Çok yaymışsın diyor. Çok yaymışsam dinleme. Dinleyeceğim, yaymayan da gitti dinle. Memnun olan arkadaşlar, memnun olduğunu yazsın. Memnun olmayan da memnun olacağı yere gitsin. Oradan dinlesin. Bu kadar basit yani. Yani orada ben 8. evde mortalite tablolarını anlatmışım. Sana kim anlatır ya 8. evde mortalite tablosunu? Mortalite tablosunun ne olduğunu bile kaç tane astroloğu var. Evet, neyse. Böyle de tipler çıkıyor. Pediş demiş ki, ikizler burcu. Ha, bak ikizler burcu sen benim bir tane ikizler burcum var. Tam bir şaheserdir. Onu mutlaka dinle beni. Yükselenin oğlak. Bay bay bay. Çok sıkıntılı. Harbi çok sıkıntılı. İçsel olarak hakikaten çok böyle canını sıkıldığı şeyler vardı senin. 2019'dan beri finansal açıdan süründüm. Resmen inşallah bitmiştir. Ben iş kaç yaşındasın? Bunu söyle bana. Finansal açıdan sürünmenin sebebi bizzat isensin. Onu sen söyle. Senin parayla ilgili bakış açılarının bozukluğundan kaynaklanıyor. Yani maddiyatla, sonuç şeylerle ilgili ondan. Kendi zeki zannediyor aslında. Zekisin. Ama öyle değil. Metafizik de bir el var. Yani rızık dediğimiz kavram var. Siz hayatınızda arkadaşlar çok çalışarak zengin olmuş bir insan gördünüz mü? Ben hiç görmedim. Bakın bir zaman bir tane danışan vardı. Bir iş başlangıcı yapacak. Yani dedi ki düşünüyorum elinde avucunda şu kadar para var. Bunu değerlendirebilir miyim? Değerlendiremez miyim? Arkasına baktım dedim ki hiç düşünme. Küçük Hemen dedim gir o işe. Neden? Dedim sen gir. Dediğimi yap. Çünkü onun orada yani e, ne yaparsa yapsın ona para doğrudan gelir. Bazı insanlara para doğrudan gelir. Bazı insanlara dolaylı gelir. Bazı insanlara gelmez. Bakın Öyle bir şey yok yani. Para herkese gelecek diye bir şey yok. Mesela bir adama elini attığı yerden fışkırır. Satürn yengeç şey Satürn yengeç, Jüpiter yengeç, Jüpiter boğa tamam mı? Birisi vardır. O kişi ilim gelir. O ilmi, bilgiyi paraya dönüştürmesi gerekir. Buna dolaylı deriz. Bazıları da bu dünyaya para kazanmak için gelmemiş. Ya. Sen ilim tahsis etmek için gelmişsin. Bir değer katmak için gelmişsin. Başka gezmeye, tozmaya gelmişsin. Böyle tipler de var yani. O yüzden e, hani bu her işte bu hiyerarşikleri bozuyorlar arkadaşlar. Herkes zenginlik peşinde bu şey. Herkes zengin olamayacak ya. Ya şimdi mesela adam müteahhit. Adam paraya para demiyor. Öteki mühendis ondan daha fazla bilgisi var, ondan daha fazla yıllarını, dirseklerini şey yapmış, çürütmüş. Ama hiçbir zaman o inşaat mühendisi o müteahhit kadar para kazanabilecek mi? Hayır kazanamayacak, olmayacak. Bu iş olmayacak çünkü biri ilim tahsis etmeye gelmiş. Ama öteki ilkokul mezunu müteahhit onu çalıştıracak, olaya bak. Çok vahim biliyor musunuz aslında? Bu hiyerarşinin bozulduğu anlamına geliyor ve hiyerarşi bozuk yapılar, iflah olmazlar, helak mekanizması tetiklerler, depremler olur, başka şeyler olur. Hiyerarşi bir işletmeyi ve ticareti ve ülke genelindeki aksaklığa sebep olur. Benim biraz böyle uykum mu geldi nedir? Akşamları böyle bazen çok uykum geliveriyor benim. Bakalım ee, bir tane diyetisyenimiz var inşallah onunla çalışacağız. Çünkü e, akşamları çok uykum geliyor ve bir andaki yani mütevkik yatıp uyuyasım geliyor. Evet klima kumanda orada kalmış. Evet şimdi bakalım ne demiş? Mistik Dörtgen hakkındaki düşünceleriniz nedir? Dikdörtgen. Ne olacak? Yani mistik dikdörtgen yaz Google'a odur yani. Bunlar demiş ki hayatımın en zor, en karanlık, en yalnız dönemi Satürn 8 transitinde oldu demiş. Yani evet geçmiş olsun. Öyle yani. Kolay değil. Şimdi o Satürn-8 transitine yükselen aslanlar giriyor. Aa, çok fena olacak. Bak gör, görün yani. Prometheus demiş ki, hocam soruma verdiğiniz cevaptan fazlasını beklemek niyetinde değildim zaten. Niye böyle diyorsun ki? Yani niye e, şey yapıyorsun? Sistem. Ama diyor kadercilik ve bu burçlar mevzusunda da var gibi kadercilik öyle mi? Teslim oluyor bazıları benim burcumda varmış deyip teşekkürler. Ya şimdi Prometheus sen astroloji anlamamışsın kardeşim. Şimdi beni burada... Şu anda mesela dinleyen bir grup insan var. Tamam mı? Bu insanların hemen hemen hepsinin astroloji ile alakalı bilgisi var. Hem de bazılarının iyi bilgisi var yani. Bak yukarıda biri mistik dörtgen falan sormuş yani. Mistik dörtgen... Ne, ne yapacaksın? Şimdi astrolojide içsel ve dışsal gezegenler diye bir kavram vardır. Tamam mı? Ondan sonra kolektif gezegenler ve kolektif olmayan gezegenler diye bir kavram var. Bunların bazıları kaderseldir ve bunlarla alakalı müdahale edemezsin. Bir de senin iradene bağlı gezegenler vardır. Onları kontrol edebilirsin. İnsanlar başlarına ne geleceğini seçemezler. Senin başına bir trafik kazası gelecekse senin başka şansın yok. Sen hangi anne babadan doğacağını belirleyemezsin. Sen hangi coğrafyada doğacağını belirleyemezsin. Şimdi sen hangi doğ, hangi coğrafyada doğacağını belirliyor musun da kadercilik oluyor diyorsun ya da hangi anne babadan e, doğacağını belirleyebiliyor musun da kadercilik gibi yani kaderciliği böyle küçümseyerek bir kenara koyuyorsun bu doğru değil kader diye bir kavram var yani kader miktar oran ve kader süreç demek güzel kardeş süreç bak şimdi bir ağacı dikersin bir fidana tohumu atarsın, belli bir süreçte büyür. O onun kaderidir. Tamam mı? O tohumu attığında bir anda böyle koca çınar olmaz. Yüzyılda olur o çınar. Neden? Çünkü onun süreci var, onun kaderinde çınar olmak var, onun kaderinde armut ağacı olmak yok. Kader dediğimiz böyle bir şey. Ama sen o ağacı doğru yere, Doğru iklimde, doğru zaman diliminde ekersen, güneşe doğru koyarsan, o ağaç çok güzel yetişir, tamam mı? Bu böyle. Diğer nokta, benim burcumda böyleymiş deyip de ee, yani bir böyle diyen yok ki. Benim burcumda böyleymiş deyip de yaman başa gelen çekili, öyle bir şey yok. Senin burcun ne olursa olsun. O burçlardaki etkiler senin sana olan etkilerdir. Ama senin o yaşadıklarına vereceğin tepki iradeyi kullanma sanatınınla alakalı. Bazı şeyleri değiştiremezsin ama iradeyi kullanman senin hayatın, yaşamın dediğin şeyi oluşturuyor. Yani eğer sen onu kullanamazsan güdümlü füze gibi hareket edersin. Sen mayın gibi hangi buş nereden çekerse oraya gidersin. Tamam mı? Hocam gayet iyi takılmayın siz demiş Badi Badi. Bizler gayet memnunuz. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Evet. Ee, teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun. Ne demiş periş hertelden? He 50 yaşın 50'ymuş. Ha bak şimdi, senin yaşın 50 ise Az önceki anlattığım mevzu ve senin büyük ihtimalle ay düğümlerinde bir espozisyonlu olabilir Beliş. Ben şu isminden senin daha genç olduğunu zannediyordum. 2019'dan beri sürülmüş. Çünkü Ayas sana bir kredi vermiş. Şu anda 50 yaşında olduğuna göre 2019'da takriben 4 yıl önce 46 yaşındaydı. Evet 43 46 arası bir, bir kriz geçirmiş olman lazım. Pintiliği bırakacaksın bir iş. Elini açacaksın. Derici olacaksın. Öyle yetmez kalmayı verir falan diye gidersen işler düzelmeyecek. Ben seni söyleyeyim. Selfie'nin demiş yemeklerinize sağlıklıyorum. Bence çok güzel anlatıyorsun. Efendim ben teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Ee, Beliş demiş ki dört yıl hocam ayaklarından tavana asılmak gibi bir şey yaşar. Yaşarsın ve yaşamaya devam edeceksin. Ben sana söyleyeyim. Çünkü niye biliyor musun? Yani senin asıl sorunu, asıl problemi 2016 2019 arası yaşamış olman gerekiyor. Tamam mı? Yani o da kesin bir şey yaşamışsındır ya da o yaşadığın dönemden sonra tetiklenmiş çünkü mesajı almamışsın. Evren sana bir mesaj vermiş, hayat sana bir mesaj vermiş, onu almamışsın. O mesajı doğru okuyabilmen için ne yapman lazım biliyor musun? E, danışmanlık alman lazım. Hocam selam, İkdur Üstün sana selam. Satürn balığa geçti, geçecek o, 10. ev. Ben de ayım, orada ne olur halim. Yani ne olacak? Şöyle olacak. İş, güç, kariyerle alakalı o sürekli olarak bir güdülenerek çalışma şeyin var. Yani sürekli olarak çalışıyorsun. İçeride bir yani açlık şeklinde bir çalışma şeyin var. Onu değiştirecek orada. Yani yeter diyecek. Çalışmaktan mütevellit sağlığın ya da psikolojin bozulabilir. Sevgili İbnus. Ayşan demiş ki, gerçekliğim sahipleri yüzünden okunuyor, hep yorgun, artist, astrologlar, hep boya badana, hep havacı var. teşekkür ederiz hocam, iki ki varsınız, ben teşekkür ederim. Bugün de böyle sakallı makallı çıktık karşınıza, ee, yani boya badana yapmadık, zaten boya badanayla bir işimiz yok, sakalımız ağırmış, görüyorsunuz, yani işte hep Satürn'ün sakal artma şeylerinden. Süreyya Hanım demiş yükselenim aslan hocam ne olacak teşekkür ederim iyi şeyler olmayacak 23 Mart'ta yani sizin 7 ve 8. evinizle alakalı e, krizler meydana gelecek yükselen aslanları buradan uyarıyorum gurur ve kibirden uzak durun ama hangi yükselen aslanlar yaş olarak 33 ve üzeri olanlar Pınar Hanım demiş ki. Geçsin hocam artık Satürn bir evden çıkarken ödül verir o olayı geçer mi bir de? Bak bu şöyle bir şey. Hani bu Satürn e, girer bilezik gibi çıkarken de ödül verir falan diyorlar ya. Hakikaten ödül veriyor da. O ödül nasıl bir şey biliyor musun? Yani <gülüyor> tecavüz kaçınılmazsa zevk almaya bak hesabı. Yani e, o kadar büyük iflahın kesiliyor ki normal bir şey gelse bile ödül sayılıyor. Yani şöyle düşün, askere gitmişsin, tamam mı? Askere gittikten sonra terhis oluyorsun, terhis senin, senin için büyük bir ödül sayılıyor. Ulan askere gitmeden önce zaten sivilken zaten özgürdü. Özgürlüğün elden gittikten sonra onun kıymetini biliyorsun, normale dönmek sana ödül geliyor. Ve şunu da söyleyeyim, Satürn'ün etkileri öyle hemen öyle iki buçuk sene sürmez. Eğer mesajı almazsa 8 yıl sürer arkadaşlar, o ileri geri hareketinde bilmem neyle. De bir de hele bir de e, hele bir de şey var. Yani Satürn transitin yükselenden alıyorsa tamam mı? E, o o 7,5 sene aşağı sürmüyor ya. Yani. Ve Allah muhafaza Güneş'in yükseli aynıdır tamamen sıkıntı. Prometheus diyor ki özür dilerim. Kereksiz özür dilemene. Sadece hani sistem etmenin sebebini anlayamamıştım ben. Tesadüfen denk gelip izliyorum. Olabilir. Ben de izliyorum. Yani burada mesela biz yani şeyde yayın yapıp da kendimizi izlemediğimiz düşün, düşünmüyorum yani. Ben de açıyorum izliyorum. YouTube iyi ki var ya. Yani farklı fikirler, farklı yerler, farklı şeyler ve değişik, değişik şeyler var. Özürlerim diyor. Tesadüfen denk gelip izliyorum. konum terminolojisi ve literatürüne yabancıyım doğru. Saygılar. Evet. Biz de sana saygı duyuyoruz. Zaten hani e, konuya yabancı olduğundan ötürü böyle dediğini anladım ve onu vurguladım. No problem. No problem o sevgili Prometheus. Birsel Hanım demiş ki Satürn balık 9. evde 54 yaşındayım. Neler yaparım. Bak şimdi. Senin durum daha farklı. 54-56 yaş aralığındasın sen. Tamam mı? senin durum bizden farklı çünkü sen büyük bir ihtimalle ikinci satürn döneminde yaşıyor dolayısıyla birinci satürn döneminde zaten hayat seni bir avkaladı yani bir tornadan geçti biz gibi değilsin artık daha tecrübelisin bu konuda ve daha ne yapacağını bilir durumdasın ne demişler acı patlıcana kral çalmazmış siz o kadar endişelenmeyin. Zaten 56'dan sonra Satürn çalışmaz. de çalışmaz. Size bir şey olmaz. 9. evde size Satürn geliyorsa zaten size bilge kişilik yapacak. Ne yapacak? Ben size söyleyeyim. Bilginizi, ilminizi arttırın. Kadim ilimlere yönelin. Okuyun. Kur'an okuyun. Din konuları filan. Bunları sizi yönetecek. Üst düzey bilgi edinmenize, bilge kişilik olmanıza nasihat verecek bir noktaya getirecek sizi. Yani insanlara nasip verebilir hale gelebilirsiniz. Ben istemişsinsin işte Elim çok açık hocam. Tabi öyledir. Haritaya bakmak lazım. Şimdi şöyle zannediyor. Herkes en iyisi benim. Elim çok açık. İşte en en en güzeli benim. En şeyi benim. Biz kendimizi nereden tanırız biliyor musunuz? Kendimiz olmayanlardan tanırız. Başkasının gözleriyle hayata baka, bakabilirsen kendinin ne olduğunu ve ne olmadığını daha iyi görürsün. Yani ben bugüne kadar bir boğanın bir e, işte o olan elimin açık değil dedin hiç duymadım ya. Yani siz hiç aç gözü aç gözlüym bir boğa gördünüz mü? Yani nasıl bileceksin ki aç gözlü olduğunu? Bir bak bakalım el alem ne yapıyor? Ne diyor? Değil mi? Yani Niye kabul edecek ki? olun. Kabullenme duygusu çok az. Zaten neyle kıyaslayacak? İgmin Hanım'da teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hocam 5. ev balık aynı zamanda arslan olarak da bakmak gerekir mi? Mesela altın yatırımı. Metin güven. Şimdi var ya 5. evin ise yükselenin akrep falan olması lazım senin. Zaten kötü bir dönem geçiriyorsun. Aslan olarak da bakmak gereken yok, hayır. Senden iyi suikastçı olur demiş. Yani intikam almaya kafaya koydun mu sıkıntılı yani. Senin, senin eline uçan kaçan kurtulmaz. Şimdi e, bu altın yatırım falan böyle sadece bu beşinci evin konusu olarak bakmamak lazım. Orada 5. ev senin ne kadar şanslı konumdasın? Ona bakmak lazım. O yatırımların konuları başka. Süreyya anlıyormuş ki 54 Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Birsel, Şakar, yükselen, yükselen Aslan. Evet. Tamam. Niye bunu söylediniz? Şu an unuttum yukarıdaki muhabbetten. Satürn 8. evde Natal güneşin üzerinden geçti hocam. Bu kadarına da fes. Satürn 8. evde Pınar Atik demiş ki Natal güneşin üzerinden geçti hocam. Evet o, o. Pınar kusura bakma da e, Allah'tan hani ölmemişsin ya Allah <gülüyor> cidden yani. Ve demişsin ki Pınar hani bu yazıları daha sonra okuyor dinleyenler hani yazıları özetler okuyorum ki hani yazı aramayasınız. Konunun ne olduğundan kopuyorlar çünkü. İşte işte Orada yazanı okumuyor, doğrudan cevap veriyor. Bu böyle olduğu zaman keyifli olmuyor. Ben o yüzden okuyorum yazıları. Şimdi Pınar şunu demiş önce. Satürn 8. evde Natal güneşin üzerinden geçti hocam. Bu kadarına da peysen iyi bildiniz demek istiyorsunuz. Ha ha anladım diyor. Kıymet bilmeyi öğrenmek o ödül çok haklısınız. Evet yani az önce bahsettiğim askerlik ödülü var ya. Yani normal elinden alınınca onun kıymetini çok iyi biliyorsunuz. Yani bu mesela şey var. Yani bu 41-42'li yaşlarda e, Uranüs transiti aldığında insanlar mesela çok boşanırlar. Böyle e, özellikle de biri hakikaten haksızlık yapar ise onun şeyi 8 yıl 8 yıl ceza alır direkt. Ben size söyleyeyim. 8 yıl o ceza alır o kişi. Alayen kullem ederken. Çünkü 7. evden bir bir başlar. Zaten 6 yıl Satürn sürecek. Çünkü hem 7 hem 8'e girecek. Bundan sonra kendini geliştirmek için 9'a geçecek. En az 2 yılda orada kafayı toparlanması sürtüğü zaman 8 yıl. Çizgi direkt. Çizgi. Hayatında kaybolan bir 8 yıl. Düşün. 41-42 yaşında hayatında kaybolan bir 8 yıl. Değil mi? Kafaya neyi takacağını iyi seçmek lazım. Ama bazen 80 de olmaz. Çünkü karmik bir yükle işte boşanmalar falan onlar çok sıkıntılı. Ceza alacaklar. Gurur, kibir kibir yapanlar. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Çok sağ olun inşallah. Ben biz de sana sunuyoruz sevgide birsel. Eee Birsel Hanım demiş ki eşim yükselen bu gerçekten çok cimri. Bak mesela git eşine sor sen de cimri misin de hayır diyecek ne alakası var diyecek ben elim bol ben yemesini içmesini severim diyecek. Halbuki yudumlarını sayar. <gülüyor> Neyse milleti kavga ettirmiyoruz şimdi. Suikast Suik hocam anlamadım diyor. Niye anlamıyordun yani? İntikamcısın diyor. Çakal diye bir film vardı. Kafasına koyduğunu yapıyordu adam. Görevi aldı mı tamamlıyor falan ya. Öyle yani. Pınar Atik demiş ki hocam Jüpiter Boğa'dan şöyle bir bahsettiğiniz para getirir dediniz. Sanırım değil mi? En azından buna odaklanayım. 7. ev stelyumumdan 8. ev trensinden gına geldi. Yani 7. ev stelyumundan gelir bombardımana tutulursun. Yapacak bir şey yok. Ama para belki işten gelecek. Nereden biliyorsun? Badesu demiş ki hocam boğadaki Uranüs ikizlere unutkanlık yapar mı? 12 evce, evde çok unutkan oldu. Yapmaz. Uranüs ikizlere yarar. Başka bir şeyden unutuyorum. Vitamin eksikliği falan olabilir. Evet değerli arkadaşlar tam bir saatlik canlı yayınımızı gerçekleştirdik. Satürn 9. evi böylece aradan çıkarmış olduk. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ve beğen butonuna bastığınız için ayrıca teşekkür ederim. Videomu beğenip paylaştığınız için, sevdiklerinizle bu konuları merak eden insanlarla paylaştığınız için de teşekkür ediyorum. Ayrıca arkadaşlar, ayın 14'ünde bir astroloji eğitimimiz başlıyor. Çok güzel bir eğitim. Kadim, ezoterik ve temel orta seviye klasik astroloji eğitimi. Bu eğitime katılmak isterseniz 0543 20 90 444 ne oldu? WhatsApp hattımızdan temasa geçebilirsiniz. Yine astroloji danışmanlığı almak isterseniz 0 543 20 90 444 ne oldu? Telefondan bizle temasa geçebilirsiniz arkadaşlar. Ee, ve videomu beğen tuşuna basarsanız sevinirim. Bu canlı yayını arkadaşlar paylaşırsanız sevinirim. Eee hmm. Evet şöyle tüm mesajları görecek şekilde ayarladım. Evet. Yani hiç kimse çekinmesin, sorsun. Biz bize sohbet ediyoruz burada. Bir taraftan da aslında duyurmak lazımdı ama canlı şeyden girdim. Cep telefonundan girdim bu sefer. Beğen tuşuna basarsanız ve bu canlıyı paylaşırsan paylaşırsanız sevinirim. Ben yine bu derste Ders demeyelim, bu bir sohbet daha çok biliyorsunuz. Satürn'ün 9. evdeki özelliklerinden bahsedeceğim. Ama tabii biraz nasıl bahsetsek, baya baya bahsedebiliriz. Kabaca da bahsedebiliriz. Her şeyden bahsedebiliriz. Arkadaşlar öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bizim bir astroloji eğitimimiz var. 14 Aralık'ta başlıyor. Bu astroloji eğitiminde yerinizi almak isterseniz sizler için çok iyi olur çünkü bizim burada anlattıklarımız biraz daha böyle e, şey yönelik yani sohbete yönelik tarzda e, eğitimlerimizle gayet sistemli bir şekilde anlatıyoruz yine e, danışmanlık almak isterseniz 0543 20 90 444 ne olur WhatsApp hattımızda temasa geçebilirsiniz ve danışmanlık alabilirsiniz ben resmi astroloğum arkadaşlar. Ee, yani öylesine işlik olsun diye astroloji anlatmıyorum resmi astroloji uzun zamandır ve e, sizlere bu konuda hem astrolojik bilgi olsun hem işte e, davranışsal koçluk bilgisi olsun hayattaki entegrasyonlarınız olsun o alanların hepsinde sizlere e, bilgiler aktarabiliyorum beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum herkese bol astrolojili Güzel günler ve hayat diliyorum. Kenze iyi bakın.